Selamlar arkadaşlar, Finroll'da hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir Japon yemeği tarifiyle karşınızdayız. Ay daha fazla ayak ucumda <gülüyor> Keserim merak etme. Şimdi arkadaşlar bugünkü yapacağımız, yapmak istediğimiz şey şu. Somen. Somen, şöyle yakından da göstereyim. Ya, bir sus da ben bir konuşayım artık. <gülüyor> Sağ ol ya. Şöyle arkadaşlar. Çok kolay, yapımı çok kısa süren, polmen denilen bir ee, ne derler? O dağımı desem, makarna mı desem? Şey. Japon makarnası ama biraz bildiğim yöntemlerden farklı yapılıyor. Senin anlattığın kadarıyla. Evet çünkü pişirme süresi çok kısa, çok ince olduğu için sadece 2 iki dakika, i̇ki dakika. Iki dakika boyunca <gülüyor> haşlıyoruz. Ondan sonra hemen çıkarıp <gülüyor> Ee, bunu Japonlar hani sıcakta tüketiyorlar ama yazın soğuk tüketiyorlar sürü sosuyla beraber. Böyle yıkayıp buzda buzlu birazcık bekletip çok soğuk olarak tüketeceğiz. Soğuk olarak mı tüketiyoruz bu seferki? Evet. Aa, ben sıcak yiyorum Hatta bu ha. bayağı ince olduğu için ben bunu Japon da mesela şehriye çorbası yaparken hani külüp şehri yerine kullanıyorum. Gerçekten aynı tadı veriyor o kadar ince. Çok zekası Hatta İçinde sadece e, buğday unu ve tuz var. Ha, bu kadar. Evet. değil Evet. Bu arada arkasında şöyle tarifi de var arkadaşlar. Size Hı -hı. hemen yakından göstereyim. Evet. Şöyle gördüğünüz üzere arkadaşlar şu kısımda Japonca okuyabiliyorsanız <gülüyor> <gülüyor> Göstereyim şöyle de olur da olmaz. Hatta bence bu Türkiye'de hani böyle Bazı ilerler satılıyordur diye düşünüyorum. Olabilir. Yani merak Bunun dışında arkadaşlar bir makarnamız daha olacak. Daha sonraki ileriki videolarda. Soba. soba. Animelerde bunu sık sık görmüşsünüzdür. Sormeni ben çok görmedim. Ancak sobayla çok karşılaşıyordum ve merak ediyordum. Yakında sizlerle soba da yapacağız. Ben, e, benim, ben bir yıl boyunca Japon restoranında çalıştım. Orada bunu böyle cenavest... Soslu böyle değişik şekillerde hatta kıymalı sıcak şekilde de yapıyorlardı. Ben hani en basic, en kolay olan olan şekilde ve anlatacağım. Bu da üstün master şef yeterli <gülüyor> Öyleyse Brez geçelim minterzi. Tamam. Öncelikle kaynayan suya ihtiyacımız var, kaynamakta olan su ama şu an kaynamadığı için kaynamasını bekliyoruz. Kettle'ımız yok arkadaşlar. Kettle'ımız neden yok? Çünkü annem e, kettle'ın kanserojen olduğuna inanıyor. Annem birçok şeyin kanserojen olduğuna inanıyor. Mesela fırın, kettle, mikrodalga fırın, mikrodalga fırın. patlamış mısır, cips, kola. Ya belki de kanserojendir de arkadaşlar. Yani evet. yapacak bir şey yok. Hı. Şöyle göstermeye devam edelim. Bunu ne için kullanacağız mesela? Bunu soğuk e, salatalıkla e, yapıyorlar. Yani benim çalıştığım restoranda salatalık, işte ne biliyim zencefil ve e, erik toshusuyla beraber güzel oluyor. Ama e, isterseniz avokado, somon falan da koyabilirsiniz. Biz fakir olduğumuz için sadece salatalık kucak. Ve e, yanında soya sosu. Benim Japonya'dan getirmiş olduğum soya sosu var. Daha mini'ni bulamadım. En büyük mini, mini buydu. Ama Burada da Türkiye'de de soya sosu satılıyor. Siz onu kullanabilirsiniz. Ve üzerine birazcık e, ferahlık, hani yazın aşırı sıcaklar, şu an İzmir 45 derece. E, ferahlık versin diyerekten birazcık limon kabuğu rendeleyeceğim. Japonya'da böyle yuzu denilen, gene böyle bir narinciye var, ondan da e, yapıyorlar. Ama ben burada onu bulamadığım için limon yapacağım. Ama güzel olur. Zaten her her hepsini yiyecek. Hepsini afiyetle yiyeceğim arkadaş. <gülüyor> yiyeceğim. Doğru söylüyorum. Koçum <gülüyor> Şöyle minik e, salatalıklarımız var. Turşu kurmak için. Ay buraya da kedi tüyleri falan yapışmış. <gülüyor> Tekrar yıkıyorum. Aslında yıkamıştık. Bizim her şeyimiz artık kedi içerisinde yani. Aynen öyle arkadaşlar yani. Mi? Tiksiniyor muyuz? Hayır. Asla. Gel no. yani kedi tüyü. Ben bazen Magic Dill'da okla köpürüyorum. Evet, salatalıkları, kabuklarını soyacağım. Şimdi bu salatalıklar biraz yumuşamış. Aslında öyle salatalık kabuğu soyucu böyle şey olsa, aparat olsa daha kolay olur ama bunu idare edeceğim şimdilik. Çünkü bizde yok. Evet, şimdilik iki tane salatalığı soydu. Ve kabuklarını şöyle yüzmeye piştireyim diyeyim. Ay. <gülüyor> böyle günlük bakım rutini bu şekilde salatalık kabuklarıyla böyle göz şöyle şöyle söyleyeyim. Artık makyaj videosu çekmiyorsun demeyin demiş. Her şey var. Yemek yapmıyor bir dükkan abi. Suyun kaynasıya kadar birazcık böyle durayım. Evet. Bu arada şöyle gösterelim, söyledik. Hı. Şimdilik iki tane yeter de tamam. Büyük bir ihtimalle gerisine ihtiyaç duyduğumuzda annemize, <gülüyor> anne yardımıyla <gülüyor> <gülüyor> sayarız herhalde. Evet, şimdi bu salı güzel kesmemiz lazım. Önce keselim çünkü suyun kaynacağı yok. Şöyle tamam. ortadan. Beni de alıyor musun? Seni almıyorum. Ha, beni de. alırsın. Şöyle. Alırsın beni de. Şimdi ben Japon restoranında çalışırken bir keresinde bana böyle limon gerekti limon dilime gerekti. Böyle ben aldım limonu gayet normal. Doğradım. Dediler böyle doğramaz mı? Önce ortadan kesip sonra onları kesmen lazım. Çünkü biliyorsunuz Japon yemeklerinde görsellikte de en az tadı kadar beğendi. Böylelikle kesmeyi de öğrenmiş oldum. Ama bunu güzel kesebildim mi? Bence güzel kesemedim. Çünkü Şimdi fark ettim ki bence salatadan çekirdekleri çıkarsam daha güzel olabilirmiş. Neyse ben de sonuçta ay Aha. şey değilim yani sadece şey değilim yani. Artık idare edin. Kendimden bu kadar geliyor. <gülüyor> Bunlar şöyle. Ne denir buna? Sezar usulü mü? Sezar salata. Ne, ne denir buna? Öyle kesilmiştir. Aslında Japonya'dan bu somenin Hazır pişmişleri var, hatta tofu'dan yapılmışları var. Ben genelde onlardan alıyorum açıkçası. Hazır pişmiş, haşlanmış yumurta, hazır salata malzemesi, <gülüyor> hazır doğranmış patates. Hepsi var. O yüzden aslında hani ne olacak hemen yapılıyor demeyin çünkü işten döndüğünüzde aşırı kolaylık oluyor. Çıkacaklarını şöyle çıkarıyorum. Ne oldu? Şey. Şimdi bu sıcaklarda. Oo oh ya çok iyi yok arkadaşlar doğal serinlik resmi. Müşteri edeceğim. <gülüyor> Şimdi bence salatalığın asıl adı nedir? Biyar. Biyar. Hmm. Salatalık deyince marul da mı gelebilir yani? Kıbalaştırmak için salatalık demişler Ha. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar suyumuz kaynıyor fokur fokur ancak kaynadı Şimdi bunlardan... Bir ömür sürdü bu arada. <gülüyor> Şimdi bunlardan iki tanesini. Bunlar Japonya'da makarnalar da böyle satılıyor. Göstereyim. Ayırmışlar bölüm bölüm şöyle bantlı. İstediğiniz kadar iki tane falan. Ben ne atacağız diye bekliyorum. Hayır. iki tane atacağız sadece. İki tane Yetmez ki bana. Bu çok az. Daha sonra yaparız zaten şu an. gece çekmek için. Benim <gülüyor> tanesiyem <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çamıyorum bu. Çok kötü açtım bu arada. İnşallah. Şöyle bir... çıkarttım da. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle arkadaşlar. bakın şöyle bantla ayırmışlar Bir. Ne kadar düşünceli bu Japonlar abi her şeyi ayırmışlar. Makarnalar da böyle. Çok iyi ya. 2 parça çıkardım direk şöyle şimdilik gönderiyorum. şu an bantı çıkarıyorum Hemen atıyorum içine sonra da kronometreyi başlatacağım tencerenin kapağını kapatıyorum hatta evet dakikamızda da başlattık arkadaşlar Sobamızda bunun içinde şu anda pişiyor so pardon soğmen Şöyle bir daha soğmen mi? Soğmen, eymen gibi yani soğmen. Soğmen, eymen. Tamamdır. <gülüyor> Bunlar süper karnama ismi ne olur yani? Soğmen. He-men. <gülüyor> Küçük gerçek yaptı espriler varız kaldığı da espriler diyelim. Bir de şey vardı, eymen benim, eymen benim gandı yazdım. O ne lan? Öyle bir türkü. Harbi Çok, çok kötü şeyler yaşadım ya aslında. Başak. Ama seviyor musun ismini? Hayır, no. Hayla! <gülüyor> <gülüyor> Neyse. 2 dakikamız neredeyse doldu. Ee, bunu sıcaklığıyla zaten pişecek. Ben şu somonları buraya alıyorum şöyle. Süzgeçimize koyuyoruz arkadaşlar. Alıyorum. Ayak çok yapmışız zaten. Hmm. Çok da fazla değil. Buzdolabın için az bile ama. Normal insanlara göre çok... <gülüyor> ha, e, beni tanıyanlar nasıl yediğimi biliyor bak İşte biz neden... Mesela annem de zayıf, ben de zayıfım. Neden zayıfız? Çünkü rızkımızı yediği için yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi son aldık Ay elim yanmasın. İstiyorum ki bir parça bile kalmasın ama kaldı. Neyse artık o da şey olur. Şimdi bunu soğuk suda iyice yıkıyoruz böyle. Buz da hazırlayalım mı? İyice yıkıyoruz önce. Bütün bu işte nişastasına falan arasın. E hatta... Su hatta sıcak bile şöyle elimizle iyice oğuluruz. Bunun sıcaklığını alıyor. Bu arada Şimdi her tarafa sıçratıyorum, sığın başlığı bozulmuş. Ben de burada duş almış gibi oldum. Ben zaten ama da sıcak. Aynen öyle, değil geldi. Oh, sen de gel. <gülüyor> Kafamı sokuyormuş. <gülüyor> Şöyle gel, yakından çekiyoruz. Böyle iyice arındırıyorum. Son menderimizi. Üstü <gülüyor> alıp getirse ama. Şimdi böyle oldu ya, iyice süzdürüyorum. Şundan da iç, Şunu da boşaltıyorum. Şimdi buzlarımızı bunun içine koyacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi buzlarımızı içine atıyorum. Çok enteresan bir yöntemiş bu arada. Yani dediğim gibi bunu sıcakta tüketebilirsiniz. Ama yazın gerçekten çok enfes oluyor bu şekilde buzlu. Buzlu soğumaya. Aynen. Bunu çorbayla tüketmiyorlar değil mi? Çorbayla da tüketiyorlar. Mesela sıcak et, suyu çorba ya da soğuk böyle... İzlediğinde değişik soslar gibi. tüketiyorlar yani. Ama yazın özellikle bir gelenek yani bu hani soğuk soğumaya. Hatta böyle bambu çubukları yapıyorlar. Uzun. Hı hı. O bambu çubuklarında suyla beraber akıtıyorlar. Öyle servis yapıyorlar. Öyle bir gelenek. Aa, bir animede görmüştüm. Nichijou evet, animesinde. Evet. Şöyle. Şu an hazır. Bunu güzel bir o zaman dekore edelim. Size Master Chef olduğunu söylemiştim. Gördüğünüz üzere buzları da makarnanın İçinde tütü, çok enteresan bir tanesi Ay, düşürdü Evet Tada. Arkadaşlar, şu soya sosu muydu? Soya sosumuz. Ve şöyle güzel gösterelim. Son elimiz buzlarıyla beraber. Bir de bunu bir tatmak lazım, tamam? Tatmak ister misin? Allah çok isterim. Evet. Şu anda tadım sürecine geçiyoruz. Ben burada ayakta durmakta zorluk <gülüyor> çekiyorum. Şöyle bir alıyorum ben bir parça. Bu arada buzları da duruyor arkadaşlar öyle şuna bandırıyoruz. Aslında şimdi daha çok soya sosu olsa daha güzel olurdu fakat yani ben çok geçinemedim. Ben de şöyle bir soya sosuna bandırıyorum kaşık karıştırıyorum. Tada kimas diyoruz. Tada kimas. Hmm. Hmm. Hmm. Lan soya sosuyla soğuk soğuk denemek yemek gerçekten. Ayrı ve güzel bir tat hı hı. Arkadaşlar böyle bir şey beklemiyordum Biraz soğuk olunca olay beni itmişti açıkçası doğruyu söylemek gerekirse Yalnız buzlarla Soğuk bir de soya sosuyla karışınca çok iyi oldu lan Tadı hı. Tadı çok güzel oldu arkadaşlar Bu arada arada saatime hı. bakıyorum fark ediyorsunuzdur <gülüyor> Nasıl videoda gözüküyoruz Diye bakıyorum evet. Kadrajdan çıkıyormuş mesela şu anda sen kadraj Ya ben çıkıyorum kadrajdan <gülüyor> Baya güzelmiş bu arada evet arkadaşlar, bir tabure daha bulamadık, eyleyledi. <gülüyor> şey, gerçekten biraz da benim elim lezzetli, çok yetenekli yemek konusunda, bunu herkes de bilir, herkes bilir. Çekil. Her yemeği çok güzel. Bir. Çekilir yani misin? Ya makarna olsun, yummuta olsun, işte her türlü yemeği çok güzel. Değil mi Rufa? <gülüyor> Haa, öyle çekilsene. Kolu <gülüyor> ah! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Cold> bastırdın. <gülüyor> Allahım Rabbim. Şöyle bozgarelim Evet arkadaşlar Şöyle hızlıca bir Sen de alayım Allahım hmm. çok iyi ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Videoyu kapatıyorum hızlıca Bunu yemem lazım Evet arkadaşlar Eğer bu içeriği de beğenirseniz Bu tarz videoların devamı gelecektir Evet bu arada evet. bunu kesinlikle eğer bulursanız e, Neydi ismi? Hep soha. Soba so, diyesim geliyor. Somen Bulursanız kesinlikle yapın arkadaşlar. Çok lezzetliymiş. Gerçekten kesinlikle. lezzetliymiş. Özellikle yaz aylarında soğuk soğuk çok güzel gidiyor. Abi çok, çok güzel hafif. gidiyormuş. Harbiden hafif, Hı -hı. güzel, soğuk, serin. Yani sıcaklarda mükemmel. Mükemmel arkadaşlar. Deneyin kesin. Biraz kalk da ben oturuyorum. Hayır, benim 1.95 boyum var. Nasıl da iyi değil. Nasıl da iyi? <gülüyor> tamam, hemen bitiriyorum. Merak etme. Hı. Arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Lütfen izleyin. E, Daha çok beğenin. Abone beğeni. olmayı da unutmayın. Beğenin. Böyle değil de böyle. <gülüyor> <Aa, evet. gülüyor> <gülüyor> beğenin ki aşağıda o buton. Şöyle <gülüyor> Öyle yapın arkadaşlar. Aynen. Kendinize iyi bakın. Hoş Yorumlarınızı be. bekliyoruz. Aynen. Sorularınızı da. Gözüme sokuyordun parmağını. Bundan sonra bir soru cevap videosu çekmemizi istiyorsanız Japonya ile ilgili, Japonya'da hayatla ilgili. Ben geri dönmeden sorularınızı yazarsanız yorumlara öyle video da çekeriz. Aynen arkadaşlar, merak ettiğiniz ne varsa Japonya ile ilgili sorun kendisi. Kaç yıl okudu? İki yıl. İki yıl boyunca okudu. Biliyor şartlı. İki yıldır da çalışma hayatında aktif <gülüyor> olarak çalışıyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Öyleyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.